yeni bir günden selam olsun dostlara sabah biraz rapala çalışacağız 185 gram. başlayalım bakalım Küçük değil mi? değişik bir şey yapacağım. Bakalım olacak mı? Su duruyor. Su duruyor. <gülüyor> Eski toprakları ortaya çıkarıyorsun. Hahahaha <gülüyor> güzel balık çok güzel balık harika harikasın süper eyvallah hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Oldukça yükselmiş. Evet. Dolduk şey yükselmiş. Bir i̇ki deneme yapalım bakalım. Acaba bize ne gösterecek? 85 gramla başladık.